değerlendirilecek Bunu biz bilmeyiz. Biz, de burada, biz bilmeyiz. biz burada bakın miting yapmıyoruz. Hayır, miting tamam. için açıklaması, izin alması gerekilebilir. Biz basın açıklaması yapacağız. Bir metin okuyacağız. kaydediyorsanız ediyorsanız edin metnimizi. Hayır, burada Şimdi şu an yani siz Kürtüsü yani siz siz diyorsunuz ki evet. biz sizin burada görünmenizi, halka seslenmenizi istemiyoruz. Hayır. Alakasın. Şu an yani o kadar yapmıştık misiniz? zaten. Bunu basın basın etni verebilirsiniz. Herhangi bir şey. Efendim ben, ben sosyal bir mesafe kuralına uyarıp hayır, basın açıklamanın yani neden yaptığı olan açıklamayı yapmak istiyor. Yani başka bir şey değil. Lütfen. Genelge açık. Sen benim bir talep verim yok. Genelge açık. Ben de pazarlık değil mi? Açmayacak mı? Açmayacak mı? Açam. Evet abi. Bundan ne sıkıntısı var şu anda açarsak abi diyorsunuz Ne beni dinle. misin ablam ya? Sunme. Adımız nemizdir, alnımız kurkandı. Adımız nemizdir, alnımız kurkandı. beni dinle ya. Lütfen abla, abla diyorum sana. Abla diyorum. Ab abla. 30 şey exactly. Ocak 2018'den. 30 Ocak 2018'de. Kemal var burada Sesimi kısmayın. Bakın Müdür Bey. Sesimi kısmayın. Bak ben konuşuyorum. Konuşunca sesinizi yükseltiyorsunuz. Sesim anlaşılmasın. tamam. Keyfi uygulama parasınız. bakın. Fırkan ve Alparslan Hoca Efendi'ye 30 ben, Ocak iki operasyon yapıldı. Ya ben de sadece bir paylaşım, bir paylaşım yaptım. Ben dedim ki Furkan Vakfı tertemizdir. Alparslan Hoca tertemizdir dedim. Alparslan Hoca tahliye oldu. Furkanız haklıyız. Susmayacağız. Furkanız Tamamlandınız, yutmayacağız! <Sessizlik> <Biz Sessizlik> Heh, izin evet, vermeniz! Şeyfi uygulama yöntem. yapıyorsunuz orada. Evet, ben, ben keyfi uygulama yapıyorum. Keyfi uygulama yapamazsınız Bakın uygulama ki işte kameraya çekilmememizi istemenizin sebebi de budur. millet için var. Bunu demetmemiz Niye de keyfi uygulama alın bizi. Bakın keyfi. Hayır. uygulama uygulayacağım dedi. Bakın ben keyfi uygulama uyguluyorum dedi. bundan dolayı sesimizi kaydetmemizi istemiyorsunuz. Hayır. Ya ne yani yazar yani genel şeyiyle yasaklanamam. Bak kardeşim bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz de biliyorduk. Bakın. Tamam. Müdür bey. itiraz yapma gibi bir durumda sözününün var, sözününün var, bir Buyurun Öfendi, ben efendim, ben Bakın. Bu kararı biz aralı biz size okuduk, söyledik. Bakın müdür bey. Zulme sensiz kalmayacağız. Zulme sensiz kalmayacağız. Furkan'ın adımız temizdir. Alnımız Furkan'ın adımız. Bizim Allah'ımız kurtarın. Allahu ekber. Tevhid. Ya <gülüyor> tamam, Müdür bakınız biz açıklamamızı